Değerli izleyenler, Türkiye En Tarık sağlam mevpiteyle karşılayız. Şehir zümet tarıkmaz.tarikhaber.com ana haber bülterine başlıyor. Yaklaşık bir hatır ve ekranda gördüğünüz için gelişmeleri seçin bayraç azberli manaber bülterimiz başlıyoruz. Sosyal medya kanallarımızı sever talep olursa sosyal cep tarık haber, Pinterest tarık haber, lam tarık haber, TikTok tarık haber, TV Facebook tarık haber, LinkedIn tarık haber, yay tarık haber. Tam bir tarih haber Instagram'da, tarih haber Twitter'da, tarih haber Reddit Grandstyle'da 708 YouTube tarih haber TV ve Mehmet Harik'in masayla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir bakacak olursak Big olay da yayındayız. Big olay kanalımız har haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Oku canla yayında yayındayız değerli dostlar oku canla yayınlarımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ligere yayındayız değerli dostlar ki kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayınlayız der dostlar. Twitch kanalımız Tarık Haber Türenmizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da videosunu sohbet odalar var değerli dostlar Twitter'dan bizleri takip edebilirsiniz İkinci haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Borsa günü 4.467,10 günü yükselişle, dolar 1850 ile düşüşle, euro 1880 ile gün yükselişle, parite 1,066 ile 0,166 ile gün yükselişle ve altın 1.41 ile günü yükselişle tamamladılar değerli izleyenler. Diğer haberimiz, ikinci haberimize geçiyoruz değerli Bugün 10 Kasım Oğulder Atatürk'ün e, ölüm yıl dönümü. Kendilerini Oğulder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı minnet ve özlemle anıyoruz değerli izleyenler. Ruhu şad olsun. Bakan nebatiden ÖTV açıklaması geldi. Türkiye bekliyordu. Otomobil alacaklar dikkat değerli izleyenler. Son dakika haberine göre otomobil alacaklar dikkat. Yani merakla bekliyordu. Bakan Nebati'den ÖTV açıklaması geldi. Son dakika haberine göre Türkiye'de araç alacaklar merakla merakla ÖTV ile ilgili gelecek haberleri bekliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı'nın üretimin mebatten beklenen açıklama geldi. Bakan Nebati ÖTV indirimi yok matrah arttırımı ile ilgili çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Finans. Finans. Ekonomi. Son dakika otomobil alacaklar merakla bekliyordu. Bakan ne batıdan ÖTV açıklaması geldi. Son dakika otomobil alacaklar merakla bekliyordu. Bakan ne batıdan açıklaması geldi. Son dakika haberi. Türkiye'de araç alacaklar merakla ÖTV ile ilgili gelecek haberleri bekliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den beklenen açıklama geldi. Bakan Nebati, "ÖTV'ye indirimi yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Son dakika otomobil alacak herkes ÖTV ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyordu. Beklenen açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın plan ve bütçe komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Son dakika, ÖTV indirimi gelecek mi? Motorlu taşıklardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Otomobil satışları azalıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği, ODD, Verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %4,7 oranında azalarak 585.752 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre %6 oranında azalarak 446.664 adet, hafif ticari araç pazarı ise %0,4 azalarak 139.088 adet oldu. Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ekim ayına göre %14,9 artarak 65.222 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 artarak 47.440 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %9,5 artarak 17.782 adet oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bilgilerimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve <gülüyor> diğer haberimize geçiyoruz. Ankara'da korkunç olay yaşandı. Bir evde beş kişinin cesedi bulundu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Ankara'da korkunç oda yaşandı. Bir evde Afganistan uyduktu. Beş kişinin cesedi bulundu. Son dakika haberine göre Ankara'nın altında ilçesinde... Korkunç bir olay meydana geldi. Bir evde arkadaşlarıyla kalan Akbansan'a yukuklu 5 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evde 5 kişinin cesediyle karşılaştı. Kişilerin yaklaşık bir hafta önce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili Ankara valinden de açıklama geldi. İşte kan donduran haberin detayları. Haber. Haber. güncel. Son dakika, Ankara'da korkunç olay. Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Son dakika, Ankara'da korkunç olay. Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Son dakika haberine göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir evde, arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Evde 5 kişinin cesediyle karşılaştı. Kişilerin yaklaşık bir hafta önce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. İşte kan donduran haberin detayları. Son dakika haberi. Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Çalışların bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi. İşte detaylar. Alınan bilgiye göre, Örnek mahallesinde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. 8'yi çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Kahreden detay ortaya çıktı. Cesetlerle karşılaştılar. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Çalışların yaklaşık bir hafta önce öldükleri tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada altında ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın mezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır ifadeleri kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklanma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bıçaklanarak öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün saat 19.30 sıralarında Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir adrese, kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelindiği, çilingir marifetiyle girilen ikametgahta yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkeğin kesici alet yarasıyla öldürüldüğünün görüldüğü belirtildi. Açıklamada Maktullerin Açık Kimlik Bilgileri ve Bulguların Tespitine Yönelik Çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı Nezaretinde Adli Tıp Kurumu ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce Devam Edildiği Kaydedildi. Ayha. Ana Sayfaya Dönmek için Tıklayınız Bir Anda Bastır Ana Haber Devam Ediyor Değerli Dostlar Yaklaşık Bir Saattir O İkramlardayız Ve Diğer Haberimize Geçiyoruz Herkesin tanıdığı isim değerli izleyenler, Vandanaar'a deliye döndü, apar topar İstanbul'a taşındı, işte Icardi'nin Türk sevgilisi. Dünya bunu konuşuyor, Vandanaar'a deliye döndü, işte Icardi'nin Türk sevgilisi, apar topar İstanbul'a taşındı. Galatasaray'ın Fransız devi, Paris Saint Germain'den sezon başına kiralık olarak katrosuna kattı ve çok ses getiren transferi Margot Cardi ayrıldığı eşiği Vandanara ile yaşadığı birliktelik ile gündemlerden düşmüyor. Arjantin'in güzel ile geçtiğimiz günlerle ayrıldığınız yalan yıldız oyuncunun inişli çıkışı bu ilişkisi dünya havasında geniş yer bulurken İngiltere'de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylı. Spor. Spor. Galatasaray. Dünya bunu konuşuyor. Andanara deliye döndü. İşte Icardi'nin Türk sevgilisi. Apar topar İstanbul'a taşındı. Dünya bunu konuşuyor. Andanara deliye döndü, işte Icardi'nin Türk sevgilisi. Apar topar İstanbul'a taşındı. Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint Germain'den sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve çok ses getiren transferi Mauro Icardi, ayrıldığı eşi Andanara ile yaşadığı birliktelik ile gündemlerden düşmüyor. Arjantinli güzel ile geçtiğimiz günlerde ayrılığını duyuran Yıldız oyuncunun inişli çıkışlı bu ilişkisi dünya basınında da geniş yer bulurken, İngiltere'de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar. Mauro Icardi Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın Fransız ekibi Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, 9 yıldır birlikçesi andan ara ile beklenmedik bir şekilde ayrıldıklarını açıklamış, İkilinin bu ayrılıkları sonrasında birçok iddia ortaya atılmıştı. Özellikle Beşiktaş derbisine kadar futbol dışında birçok konuyla gündeme gelen yıldır. Oyuncunun eşinden ayrılma sebebi olarak Nara'nın Arjantinli Rapçil Gante ile birlikte olduğu öne sürülmüştü. Bunlar yaşanırken Andanara, İtalya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunmuş, Arjantinli medyatik güzel Mauro Icardi hakkında konuştuğu anlarda gözyaşlarına hakim olamamıştı. Andanara yaptığı açıklamada bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Icardi otele alınmadı. Yaşanan bu olayların ardından Icardi'nin kulüpten özel izin alarak Arjantin'e gittiği açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun Anda Nara'yı barışmaya ikna etmek için ülkesine gittiği belirtilmişti. Icardi'nin o tarihlerde Anda otelinin önünde görüntüleri ortaya çıkmış, Yıldız futbolcu güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Gossipame'nin paylaştığı görüntülerde Icardi'nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyordu. Öte yandan Mauro Icardi'nin Arjantinli aktris Cihina Suarez eşinin aldattığı ve bu durumun ayrılığa sebep olduğu konuşulurken andan ara bu konu hakkında onun hakkında her şeyi biliyordu. Onun ne telefonunu kurcaladım ne de bunu konu hakkında bir arayışa girdim. Ama bu durumun farkındaydım. Oturduk Hıcardi, bana sana bu durumu anlatmak istiyorum dedi. Hıcardi, canınızı acıtsa da size doğruları söyleyen biri. Bu yüzden onunla hemen hemen her zaman tartışırım. Çünkü o size doğruyu söyleyen biri, canını acıtsa da. Bana birini gördüğünü söyledi. Cikina Suarez'den bahsediyorum şeklinde konuşmuştu. Tüm bunlar yaşanırken, Banda Nara Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda son oynadığı ofispor maçına gelmiş ve maçı eski eşiyle birlikte izlemesinin ardından sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğunu gösteren gönderiler paylaşmıştı. İstanbul'dan taşındığı bilinen Lara, İstanbul'dan yaptığı bir diğer paylaşıma ise yeni ev notunu düşmüştü. Bu durumun nedeni de ortaya çıktı. O haber sonrası çılgına döndü. İngiltere'nin ünlü gazetesi Dısun'da çıkan bir haber sonrası Icardi'nin eşi Andan Aran'ın adeta çılgına döndüğü öğrenildi. Sun'un haberine göre, 29 yaşındaki yıldız oyuncu Mahur'u Icardi, ünlü Türk aktris Devrim Özkan ile bir birliktelik yaşıyor. Haberde ikilinin el ele görüntülendiği belirtilirken, 29 yaşındaki Icardi'nin şimdi de Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte ifadeleri yer aldı. İstanbul'a döndü.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 İlk yaşanacak değerli izleyenler devamı gelecek. Yakından incelediler. Bugün sıraya girsek denildi değerli izleyenler. Gel Otomobil canlı yaşandı. Tok deneyim merkezi açıldı. İlk, i̇lk oldu. Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz dedi. Yeli Otomobil tokuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 29 Ekim'de banttan indirilme töreni yapılmıştı biliyorsunuz. Açıklandı günden bu yana da toka ilgili gelişmeler merakla takip edilmeye devam ediyor. Örtü yandan Tokunip deneyim merkezde İstanbul'a açıldı. Vatandaşlar Gell otomobil toka büyük ilgi gösterdi. Bir vatandaş Gell otomobil heyecanlı bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Gerçekten de çok güzel sözleriyle ifade ettiniz. Haber. Haber. Güncel. Yerli otomobil heyecanı, Top deneyim merkezi açıldı, ilk oldu. Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Yerli otomobil heyecanı, top deneyim merkezi açıldı, ilk oldu. Bugün sıra girsek yarın almak isteriz. Yerli otomobil toplum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 29 Ekim'de banttan indirme töreni yapılmıştı. Açıklandığı günden bu yana da topluyla ilgili gelişmeler merakla takip edilmeye devam ediyor. Öte yandan TOK'nun ilk deneyim merkezi de İstanbul'da açıldı. Vatandaşlar yerli otomobil TOK'la büyük ilgi gösterdi. Bir vatandaş yerli otomobil heyecanını bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Gerçekten de çok güzel sözleriyle ifade etti. Zorlu Center meydan katında açılan TOK deneyim merkezinde kullanıyorlar. <gülüyor> toplu yakından inceleyerek akıllı cihaz hakkında daha geniş bilgi edinme fırsatı buldu. Merkezde TOK'la ilgi büyük oldu. Bazı vatandaşlar TOKD ile özçekim yaptı, bazıları TOKD'u yakından deneyimledi, bazıları da araç ile ilgili TOKD etkililerinden bilgi aldı. Şu an hayran kaldım. TOKD deneyim merkezinde TOKD'u inceleyen bir vatandaş, özellikle tasarım, estetiği, yerli olması. Çok başarılı buldum. Şu an hayran kaldım. Hakikaten rakipleriyle yarışır durumda. Yerli olmasından dolayı kesinlikle almak isterim ifadelerini kullandı. Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Toplum yerli, Türkiye'nin otomobili olmasından ötürü gurur duyduğunu ifade eden bir vatandaşla bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Gerçekten de çok güzel. Sadece Türkiye'nin aracı olarak değil, gerçekten de çok güzel yapılmış. Dizayn, konfor, dijital panel olarak gerçekten çok güzel. İnşallah yollarda kullanmak nasip olur değerlendirmesinde bulundu. Edinilen bilgiye göre, 7 bölgede 20 Top deneyim merkezi hayata geçirilecek. İstanbul'da açılan merkez ise Top deneyim merkezlerinin ilki oldu. Türkiye'nin renkleriyle yollarda olacak. Bir otomobilden fazlası için yola çıkan Top, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı CSU'nun Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini taşıyan Türkiye'nin renkleriyle dünya yollarında olacak. Top. 18 Temmuz 2020'de temeli atılan top teknoloji kampüsünü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açmış ve aynı tarihte ilk akıllı cihazı Sovu seri üretim bandından indirmişti A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız bir anda bastırdı her yer beyaza büründü bu haber devam ediyor değerli izleyenler Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Arda Güler Dünya rekoru kuracak değerli izleyenler. Mesih'in formasını giyecek, transferi kalta sahi damgası vurdu değerli izleyenler. Arda Güler'de neler oluyor, neler dünya rekoru kırılacak, kırılacak. transfer et Galatasaray damgası Messi'nin formasını giyecek değerli izleyenler. Fenerbahçe harikalar yaratan ve gösteri performansa dev kulüplerinin radarına giren Arda Güler için transfer iddiaları bir sürüyor. Birçok kulübün Fenerbahçe ile Arda Güler için görüşmek istediği bilirken, daha önce Galatasaray'da Burak Elmas döneminde danışmanlık yapan e şu sıralar. Paris Hengermey'in sportif direktörlük görevini yürüten Luis Kampos'tan da çok konuşulacak bir Arda Güler hamlesi geldi iddia edildi. İşte detaylar. Spor. Spor. Spor Toto Süper Lig. Arda Güler'de neler oluyor neler. Dünya rekoru kırılacak. Transfere Galatasaray damgası Messi'nin formasını giyecek. Arda Güler'de neler oluyor neler. Dünya rekoru kırılacak. Transfere Galatasaray damgası Messi'nin formasını giyecek. Fenerbahçe'de harikalar yaratan ve gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına giren Arda Güler için transfer iddiaları sürüyor. Birçok kulübün Fenerbahçe ile Arda Güler için görüşmek istediği bilinirken, daha önce Galatasaray'da Burak Elmas döneminde danışmanlık yapan ve şu sıralar Spor sportif direktörlük görevini yürüten Luis Campos'tan da çok konuşulacak bir Arda Güler hamlesi geldiği iddia edildi. İşte detaylar. Arda Güler Fenerbahçe altyapısından yetişerek rahat takıma kadar yükselen ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Dinamo Kiev maçında takımına bir gol bir asistlik katkı veren genç oyuncu bu performansının ardından dev kulüplerin kendisini daha da yakından izlemesini sağladı. Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında Güler için Napoli iddiaları ortaya atılırken, bu kez çok daha dikkat çeken bir transfer iddiası gündemde. Buna göre, Galatasaray'da Burak Elmas döneminde kulübe danışman olarak gelen ancak istediği ortamın oluşmadığını neden göstererek sarı kırmızılı ekipten ayrılan ve şu sıralar Fransız devi Paris Saint Germain'de sportif direktörlük görevini yürüten Luis Campos'tan flash bir hamle geldi. Ali hazırda PSG ile beraber La Liga takımlarından Celta'nın sportif direktörlüğünü yapıyor. Portekizli sportif direktörün gözü ise Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'de. Daha önce Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz gibi yıldız isimleri Fransa'ya götüren Campos'un planı ise Arda Güler'in haklarını Fenerbahçe'den almak genç oyuncuyu önce pişmesi için Celta Vigo'ya götürmek ardından da pisliğe taşımak. 1-2 sezon içinde Lionel Messi'nin emekli olmasından sonra Fransız ekibinin 10 numaralı formasını Arda Güler'e vermek. Dünya rekoru kırılacak. Luis Campos, Arda Güler için dünya rekoru kırmaya da hazır. Ali Hazır da 18 yaşının altındaki bir oyuncu için en yüksek bonservis bedelini Bayan Matuisteli almak için remese 20 milyon euro ödeyerek yaptı. Campos'un tel gibi 2005 doğumlu olan Arda Güler için 25 milyon euroluk bir bütçeyi PSV yatırımcılarından aldığı konuşuluyor. Jesus, hazır değil. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, Arda Güler'in henüz tam olarak hazır olmadığını düşünüyor. Genç isme zaman zaman şans veren Cesus, oyuncunun fiziksel gelişimini de yakından takip ediyor. Fenerbahçe tüm haklarını almak istiyor. Öte yandan Arda Güler, devleri peşinden koşturmaya devam ederken, Fenerbahçe yönetimi de oyuncunun tüm haklarını alabilmek için seferber oldu. Arda Güler'in haklarının %20'lik kısmını elinde bulunduran Gençler Birliği ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi henüz anlaşma sağlayamamıştı. Gençler Birliği %20'lik hak için 5 milyon euro talep etmişti. En çok aranan haberler. İlk... An haber bir <gülüyor> Devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Kar sürprizi şaşkına çevirdi. Her yer bir anla beyaza büründü. Değerli izleyenler. Bir anla bastırdı. Her yer beyaza büründü. Kar sürprizi şaşkına Birlikte Kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Son olarak Van Bahçe Saray Karayolu'na kar yağdı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede Etkili olan sis de sürücülere zor anlar yaşattı. Ekipler bölgede trafik akışını sağlamak için karla mücadele çalışmalarına başladı. Yandan Adyaman, Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri de kara teslim oldu. İşte haberin detayları. Haber. Haber. Güncel. Bir anda bastırdı. Her yer beyaza büründü. Kar sürprizi şaşkına çevirdi. Bir anda bastırdı. Her yer beyaza büründü. Kar sürprizi şaşkına çevirdi. Yurt genelinden, havaların soğumasıyla birlikte kar manzaraları gelmeye devam ediyor. Son olarak Van Bahçe Saray karayoluna kar yağdı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede etkili olan sisle sürücülere zor anlar yaşattı. Ekipler bölgede trafik akışını sağlamak için karla mücadele çalışmalarına başladı. Öte yandan Adıyaman, Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimleri de kara teslim oldu. İşte haberin detayları. Van Bahçesaray Karayolu'nda öğleden sonra etkili olan kar, 20 santimetreye ulaştı. Sürücülerin yola zincirsiz çıkmaması uyarısında bulunuldu. Yağmur kara çevirdi. Van'da etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van Bahçesaray Karayolu üzerindeki 3000 rakımlı karabet geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Bir anda etkili oldu, her yer beyaza büründü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede etkili olan sisle sürücülere zor anlar yaşattı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalara başladı. Ekipler, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Adıyaman Kurak, geçen sonbaharın son günlerinde Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinin yüksek rakımlı yeri Ulubaba ve Akdağ ilk kar düştü. Sabah uyandıklarında vatandaşlar Akdağ ve Ulubaba'da kar gördü. Kurak geçen mevsim sonrasında kar yağmasını sevinç ile karşılayan vatandaşlar, yer altı ve yer üstü kaynaklar için kar yağışının önemli olduğunu dile getirdi. Bayburt Bayburt'un Tepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bir köy yayla yolları, il özel idaresi ekiplerince temizlendi. Soğanlı dağlarındaki 2500 gün buldu köyü ile Tepe yaylasında olumsuz hava koşulları ve kar sonucu görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgeye gelen il özel idaresi ekipleri, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı. Etkili olan tipi ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, yolu kardan temizledi. Erzincan Erzincan'ı Sivas'a bağlayan 2190 rakındaki Kızıldağ geçidinde de aralıklı kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte yüksek kesimlerde bulunan köyler beyaz örtüyle kaplandı ana sayfaya dönmek için tıklayınız Türkiye'nin en büyük kayıtlara geçti bu haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Ronaldo açıkları Messi ile sonunda buluşuyorlar değerli izleyenler. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi Paris Saint Germain'de buluşuyor. Kendisi açıkçası. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo kırmızı şeytanlarda beklentinin oldukça altına kalırken tam bir kabus yaşıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılması kesin gözle bakılan Ronaldo'nun yeni adresini neresi olacağı merak edilirken Verdiği bir röportajda oldukça ses getiren bir açıklamada bulundu. işte detaylar. Spor. Spor. Fransa. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi piste buluşuyor. Kendisi açıkladı. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi piste buluşuyor. Kendisi açıkladı. İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da forma giyeriz oyuncu Cristiano Ronaldo, Kırmızı şeytanlarda beklentilerin oldukça altına kalırken tam bir kabus yaşıyor. Sezon sezonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, verdiği bir röportajda oldukça ses getiren bir açıklamada bulundu. İşte detaylar. Cristiano Ronaldo Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun İngiliz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olurken, Fransız basınına verdiği bir röportajda çok ses getirecek açıklamalarda bulundu. Seni Paris'te ne zaman göreceğiz? Kendisine yöneltilen senin ne zaman Paris'te göreceğiz? şeklinde sorusuna beklenmedik bir yanıt veren Ronaldo, Messi'nin de forma giydiği pisliğe yeşil ışık yaktı. Harika olur. Ronaldo bu soruya kapının açık olduğunu biliyorum. Kulüp Stadyumu sadece Paris bölgesinden Portekizlilerle doldurabilir. Kendimi Parc des Princes'te 50.000 Portekizli'nin önünde görebiliyorum. Bu harika olur yanıtını verdi. Bu sezon Manchester United'da 16 maçı çıkan Ronaldo, 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Büyük oranda anlaştı. Sonal haber biterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Censel ilişki isteği sosyal medyayı aya kaldırdı değerli izleyenler Star TV'nin Rating Record Man dizisi Yalıçapkın dizisinde Ferit'ten şok eden cinsel ilişki isteği geldi. Seyran'ın yapacağını şaşırdı. O geceliği giyince değerli izleyenler. Yalıçapkın dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicileri çok, çok şaşırttı. Star TV'nin sevilen dizisi her hafta Cuma akşamları ekrana geliyor. Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalıçapkın'ın son bölümüne Suna'nın Ferit'i öpmesi damga vurmuştu. Yalıç hakkını yeni bölüm fragmanında ise Ferit ve Seyran'ın gecelik sahnesi oluyor. Magazin Magazin Dizi Yalıç hakkını dizisinde Ferit'ten çok eden cinsel ilişki isteyin. Seyran ne yapacağını şaşırdı. O geceliği giyince Yalıç hakkını dizisinde Ferit'ten çok eden cinsel ilişki isteyin. Seyran ne yapacağını şaşırdı. O geceliği giyince, Yalıçapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicileri çok şaşırttı. Start'ın sevilen dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalıçapkını'nın son bölümüne sunanın Ferit'i öpmesi damga vurmuştu. Yalıçapkını yeni bölüm fragmanında ise Ferit ve Seyran'ın gecelik sahnesi olay oldu. Yalıçapkını yeni bölüm fragmanına Ferit'in Seyran'dan cinsel ilişki isteği damga vurdu. Cuma akşamlarının reyting Rekord dizisinin 8. bölüm fragmanında, Seyran Ferit'e lütfen kurtar ablamı. Ne istersen yapacağım, diyor. Ferit bu cümlenin üzerine çekmeceden beyaz bir gecelik çıkarıyor ve Seyran'a uzatıyor. Fragman, ellimi bundan daha iyi bir fırsat geçemezdi cümlesiyle sona eriyor. Dizinin izleyicileri fragman sonrasında sosyal medyada yorumda bulundular. İşte fragman ve izleyici yorumları. Ortalık iyice kızıştı. Son bölümde Ferit'i öpen Suna'nın başına çok kötü şeyler geliyor. Ferit Suna'ya, o kadar eğlenmenin bazı kötü sonuçları olacaktı değil mi, diyor. Suna yaptıklarından çok pişman oluyor. Seyran Ferit'e bağırıyor ve senden çocuk yapmak istemiyorum ya. Hayatında gördüğüm en bencil, en zavallı adamsın, diyor. Babasının Suna'yı evlendirmek istemesinin ardından Seyran Ferit'ten yardım istiyor. Fragman için tıklayınız. Ferit bu cümlenin üzerine çekmeceden beyaz bir gecelik çıkarıyor ve seyrana uzatıyor. Fragman, evrimi bundan daha iyi bir fırsat geçemezdi cümlesiyle sona eriyor. İşte sosyal medya yorumları. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. haber bitenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Galatasaray karıştı çünkü kulüpte hırsız var. Hem savcılık soruşturma başlattı çünkü Galatasaray kulübü karıştı. Kürt kulüpte hırsız var. Galatasaray kulübünde hırsızlık şoku yaşanıyor Sarkırmızılarda. Sponsor firma tarafından futbolcuların ve tehlikeliğinin kullanımı için verilen orijinal yeni sezon forma, antrenman gereği, şort, çorap gibi ürünlerin kulüp bilgisi dışında ve rıza alınmadan... Üçüncü kişiler tarafından internet ortamında satışar sunulduğu gerekçesiyle soruşturma yapılarak iddianame hazırlandı. İşte detaylar. Spor. Spor. Galatasaray. Savcılık soruşturma başlattı. Galatasaray kulübü karıştı. Hırsız var. Savcılık soruşturma başlattı. Galatasaray kulübü karıştı. Hırsız var. Galatasaray Kulübü'nde hırsızlık şoku yaşanıyor. Sarı Kırmızılılarda sponsor firma tarafından, futbolcuların ve teknik heyetin kullanımı için verilen orijinal yeni sezon forma, antrenman yeleği, şort çorap gibi ürünlerin kulüp bilgisi dışında ve rıza alınmadan 3. kişiler tarafından internet ortamında satışa sunulduğu gerekçesiyle soruşturma yapılarak, iddianame hazırlandı. İşte detaylar. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sponsor firma tarafından galiba. Saray Spor Kulübü'ne futbolcuların ve teknik heyetin kullanımı için verilen orijinal sezon forma, antrenman yeleği, şort, çorap gibi ürünlerin kulüp bilgisi dışında ve rıza alınmadan üçüncü kişiler tarafından internet ortamında satışa sunulduğu gerekçesiyle soruşturma yapılarak iddianame hazırlandı. 2004 143 adet forma, çorap, şort gibi özel ürünleri çalıp ikinci el uygulamasıyla sattıkları iddiasıyla 4 kulüpte görevli Altı şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Galatasaray Akademisi sorumlusu, şoför, çamaşırhane çalışanı ile masörün de aralarında olduğu şüpheliler hakkında zincirleme şekilde bina ve eklentilerin içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Ne olmuştu? Galatasaray Futbol A takımının 2020 ve 2021 sezonunda oynayacağı maç sayısı kadar sponsor firma tarafından futbolcular ve teknik heyete forma, şort, çorap ve yağmurluk gibi malzemeler temin edilmişti. Bu ürünler planlanan süreden önce tükendi. Bunun üzerine kulüpte sayım yapıldı. 2443 adet ürünün eksik olduğu ortaya çıktı. Çiftleriler takibe alındı. Toplam değeri 25.480. 7 lira olan kayıp ürünlerle ilgili inceleme başlatıldı. Kulüpte, şoför, malzeme sorumlusu, temizlik görevlisi ve masör olarak çalışan 4 kişiyle onlarla bağlantılı iki şüpheli takibe alındı. Profesyonel kullanıma uygun malzemelerin şükreliler tarafından internette ikinci el ürün sitelerinde satışa sunulduğu belirlendi. İfadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerden Nura Fatih Ünsal ifadesinde, müşterileri arasında hızlı futbolcular da olan Berber Yılmaz Yanık isimli Şükseli'den, onun aracılığıyla tanıştığı kulüpte akademi sorumlusu olarak çalışan Gürsel Polat'tan ürünleri aldığını söyledi. Kendisinin koleksiyoner olduğunu söyleyen Şükseli Ünsal, İbrahim ve Yılmaz isimli güvenlik görevlilerinden de ürün satın aldığını anlattı. Formalar internet ortamında satışa çıkarılmış. Şükseli Yılmaz Yanık İspey, Bura Fatih Ünsal'a 3-5 adet tişört sattığını, Bunları da kendisine şüpheli Gürsel Polat'ın getirdiğini, hırsızlık yapmadığını ileri sürdü. Kulüpte şoför olarak çalışan şüpheli Ahmet Kör ise, Florya Metin Oktay tesislerinde her görevliye kullanılması için birer takın halinde malzeme verildiğini, kendisine ait olan bu ürünleri internet ortamında satışa çıkardığını belirterek, kulübe ait malzemeleri çıkarmadığını dile getirdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Andanara deliye döndü. İşte Icardi'nin Türk sevgilisi. Apar topar İstanbul'a taşındı, Beşiktaş'ta büyük kriz, kadro dışı, Galatasaray ile sözleşme mi fesih en çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, RSS, son dakika haber. Bu haber ürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan'a böyle takdim edildi. Şeref duyuyorum dedi değerli izleyenler. <gülüyor> Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da takdim edildi. Bu kıymetli nişanın tarafını verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum dedi. Son dakika haberine göre Özbekistan ziyaret etki gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da mevkidaşı Şevket Mezoyoy ortak basın toplantısı düzenlediği sırada yüksek düzeyli İmam Bukhar'ın nişanı ta takdim edildi. Erdoğan konuşmasında nişanın kendisine takdim edilmesinden duyduğu memnuniyeti, e, memnuniyeti bu kıymetli ni e, nişanın tarafına verilmesinden çok büyük şey duyuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin bir güçlü bir simgesi olarak görüyorum. Sözlerle dile getiririz. Haber. Haber güncel. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da takdim edildi. Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da takdim edildi. Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum. Son dakika haberi, Özbekistan'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistanlı mevkidaşı Şevket Mirziyoyev'de ortak basın toplantısı düzenlediği sırada yüksek düzeyli iman Buhari nişanı takdim edildi. Erdoğan, konuşmasında nişanın kendisine takdim edilmesinden duyduğu memnuniyeti bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin bir güçlü bir simgesi olarak görüyorum sözleriyle dile getirdi. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant Konferans Merkezi'nde yüksek düzeyli İmam Buhari nişanı takdim törenine katıldı. Büyük bir onurla taşıyacağım. Burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle. 1. Bu kıymetli nişanın tarafıma verilmesinden çok büyük şeref duyuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin bir güçlü bir simgesi olarak görüyorum. Kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim. İkinci. Bugün oğlum da dahil olmak üzere birliği Taşkent'e gelmişler. Orada çalışmalar yapmışlardır. Üçüncü büyük bir onurla taşıyacağım yüksek düzeyli imam Buhari nişanını almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tunceli'deki operasyonda ele geçirip, Ana Haber bültenimiz Devam Ediyor Değerli Dostlar Yaklaşık bir Saattir Bu Ekranlardayız Ve Diğer Haberimize Geçiyoruz Bir Videosunda Bugün Değerli Dostlar İlginç Anlar Yaşandık Görünce Sediye'den İndiği üze, Üzerlerine Koştu Değerli Ziyerler Sevgiden inip gazetecilerin üzerine koştu. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Koca eline denize düşen şahıs polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye götürülen şahıs kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce seviyeden atlayarak muhabirlerin üzerine koştu. Haber. Haber. Yaşam. Seviyeden inip gazetecilerin üzerine koştu. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Seviyeden inip gazetecilerin üzerine koştu. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Kocaeli'de denize düşen şahıs polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye götürülen şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce seviyeden atlayarak muhabirlerin üzerine koştu. Olay, gece saatlerinde şehit Ceyher Duduyev sahil parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kişi, bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Şahsın denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere darıca Farabi bir eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Gazetecilere saldırmaya çalıştı. Hastaneye götürülen şahıs, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark etti. Bunun üzerine seviyeden atlayan Charles, gazetecilerin üzerine koştu. Gazetecilere saldırmaya çalışan şahsı polis ekipleri güçlükle zapt etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İlk ön... bu bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Fiyatlar yansıtıl yansıtılacak o tarih işaret ettiği değerli izleyenler bakan nebati fiyatlara yansıyacak deli enflasyonla ilgili dikkat çeken sözler geldi Aralık ayından itibaren Fazeme Valiye Bakanı'nın üretiline bahat eden ekonomi ilişkin önemli aşamalar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2023 bütçesi görüşürürken Nebati Milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Enflasyonun yüksek olma ilişkinliğine iddialı cevap veren Nebati, yıllık enflasyonun aralık ayından itibaren belirgin bir gerileme kaydedeceğini öngördüklerini söylüyor. Yandan küresel enerji ve gıda fiyatlarında görülen gevşeme eğiliminin Türkiye'de fiyatlara olumlu yansıyacağını belirtti. Finans, finans, ekonomi. Bakan nebati fiyatlara yansıyacak dedi. Enflasyonla ilgili dikkat çeken sözler aralık ayından itibaren. Bakan nebati fiyatlara yansıyacak dedi. Enflasyonla ilgili dikkat çeken sözler aralık ayından itibaren. Hazine ve Maliye Bakanı reddin nebatiden ekonomiye ilişkin önemli açıklamalar geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2023 bütçesi görüşülürken Nebati, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Enflasyonun yüksek olduğuna ilişkin iddialara cevap veren Nebati, yıllık enflasyonun aralık ayından itibaren belirgin bir gerileme kaydedeceğini öngördüklerini söyledi. Öte yandan küresel enerji ve gıda fiyatlarında görülen gevşeme eğiliminin Türkiye'de fiyatlara olumlu yansıyacağını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 bütçesi görüşüldü. Komisyonda bakanlığın bütçesi kabul edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Enflasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, yıllık enflasyonun aralık ayından itibaren belirgin bir gerileme kaydedeceğini aktarırken küresel enerji ve gıda fiyatlarında görülen gevşeme eğiliminin Türkiye'deki fiyatlara da olumlu anlamda yansıyacağını ifade etti. İşte Bakan Nebati'nin ekonomiyle ilgili dikkat çeken söyledi. Enflasyonun Aralık ayından itibaren belirgin bir gerileme kaydedeceğini öngörüyoruz. Bakan Nebati burada yaptığı konuşmasında, enflasyonun çok yüksek olduğu iddialarına ilişkin şunları söyledi, içinde bulunduğumuz bu dönemde şu ana kadar görülmemiş zincirleme negatif şoklarla uzun yıllar sonra bırakın gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkeler bile çift haneli enflasyon ile karşı karşıya. Enflasyonla mücadeleye yönelik dünyada atılan agresif sıkılaştırma adımları Almanya, İtalya ve İngiltere gibi birçok ekonomiyi resesyon riskiyle karşı karşıya bıraktı. Bizim modelimiz Türkiye ekonomi modeli ve Türkiye bu isimde öncülük yapacak ülkelerin başında. Ülkemize, nüfusumuza, geçmişten tevalüse... Kültürümüzle ortaya koyacağımız performansımıza güvenerek ortaya koyacağımız performansımıza güvenerek Türkiye ekonomi modelinin dünyada da önemli bir argüman geliştireceğine inanlardan biriyim. Teorik altyapısı da özellikle birçok mahfilde konuşularak geliştirilmiş sonra da bir modele dönüştürülmüş, girdilerinin ve çıktılarının ne olduğu çok açık olan şeffaf bir model. Enflasyonla mücadelede üretim kapasitesini azaltmadan ve istihdam kayıplarına yol açmadan kalıcı fiyat istikrarını tesis etmeye yönelik politikaları tercih ettik. Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık büyümemiz duracak, istihdam kayıpları yaşanacaktı. Faiz artışları ile üretimi aksatmanın yatırımları ertelemenin ve bu ülkenin potansiyelini sınırlamak istemedik. Buradan milletvekillerimize sormak istiyorum. Dünyada 190 ülke var ve 165 ülkede faiz enstrümanını kullanıyor. 165 ülke içerisinde kaç ülke manşet enflasyonunun altında faiz kullanıyor? İçinde bulunduğumuz dönemde en yüksek seviyesinde çıkan yıllık enflasyonun aralık ayından itibaren belirgin bir gerileme kaydedeceğini öngörüyoruz. Son dönemde küresel enerji ve gıda fiyatlarında görülen gevşeme eğiliminin de ülkemizdeki fiyatlara olumlu yansımalarına şahit olacağız. Hükümetlerimiz süresince en önemli önceliğimiz vatandaşlarımız olmuştur. Bu kapsamda dem bu yana ücret ve maaşlarda yaptığımız artışlarla çalışan ve emeklilerimizin alım güçlerinde önemli iyileşme sağladık. 2002 Aralık 2022 Ekim döneminde reel olarak net asgari ücreti %142,3 aile yardımı dahil en düşük memur maaşı %88,6 ortalama memur maaşı %53,6 ve en düşük vakur ve esnaf emekli aylığı %129,2 artış kaydetmiştir. Her zaman gerekli politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde de bu politikaları kararlılıkla uygulayacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun. Mevcut üfe-e seviyesinin önümüzdeki dönemde tüfe enflasyonunda öngördüğümüz düşüşü bozacak bir baskı oluşturmasını beklemiyoruz. Nebat'in, in başından itibaren üfe-tüfe makasının küresel ölçekte arttığını ve Türkiye'de de bu durumun olduğunu belirterek, Avrupa bölgesinde üfe-e %41,9 olmuşken tüfe 10'ye yükselmiş. Yani üfe-e, tüfenin 4 katı. Bizim ülkemizde şu an 2 katı bile değil. Bunun yanında üfeye ve tüfe aslında kapsam olarak birbirinden farklıdır. Tüfe sepetinin yaklaşık %3.0 bu hizmetler sektörünü içerirken üfede ise hizmetler grubu yoktur. Ayrıca tüketici fiyatları vergi dahil nihai fiyatlar iken üretici fiyatlarında vergiler yer almaz. Şu ana kadar üfeye artışlarının büyük ölçüde tüfeye yansıdığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle mevcut tüfe seviyesinin önümüzdeki dönemde tüfe enflasyonunda öngördüğümüz düşüşü bozacak bir baskı oluşturmasını beklemiyoruz dedi. Enflasyonu arz yönünde hangi politikalarla düşürüyorsunuz? Sorusunu yanıtladı. Enflasyonu arz yönünde hangi politikalarla düşürüyorsunuz? Sorusuna cevap veren Bakan Nebati, arz politikalarımız kapsamında yatırımı ve üretimi destekliyoruz. <gülüyor> Bu kapsamda tarımsal üretimi desteklerle ve hazine destekli kredilerle finanse ediyoruz. Tarım sektörünün kritik önemi çerçevesinde yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması için 2022 yılında 39,2 milyar lira ödenek ayırdık. 2023 yılında tarımsal destek bütçesini 54 milyar seviyesine yükselttik. Ayrıca konuşmamda belirttiğim üzere, hazine faizli destekli krediler ve tarımsal sulama yatırımlarını hızlandırmak suretiyle tarımsal üretimi destekliyoruz. Mazot ve gübre desteklerini artık ekiliş dönemi başında veriyoruz. Çok şükür verdiğimiz desteklerin karşılığını alıyoruz. Ülkemiz 2022 yılında tahıl ve diğer bitkisel ürünlerini %14,3 artarak yaklaşık 70 milyon ton, meyve ve içecek bitkileri üretimi %3,8 artarak yaklaşık 25,8 milyon ton olacağı öngörülmektedir ifadelerini kullandı. Vergi indirimleri yoluyla enflasyonla mücadele. Vergilerle enflasyonu düşüren tek ülkeyiz eleştirilerine katılmadığını söyleyen Nebati, Türkiye vergi indirimleri yoluyla enflasyonla mücadele eden tek ülke değil. Birçok ülke uyguladığı vergi indirimleriyle hem enflasyonla mücadeleyi hem de vatandaşı yükselen maliyetlerden korumayı amaçlamıştır. Enerji krizinin başladığı Eylül'den bu yana hane halklarını enflasyona karşı korumak için Avrupa ülkeleri çok sayıda ve büyük tutarlı genişleyici mali önlemi uygulamaya koydular. Bunların içerisinde de ülkeler her türlü açıklamalarını yapıyorlar dedi. Enflasyonun, ENA tarafından gerçekçi bir şekilde hesaplanması mümkün değil. Türkiye'nin enflasyon oranlarına yapılan eleştirilere yönelik konuşan Nebati, şöyle devam etti. Veri toplamak, derlemek ve kamuoyu ile paylaşmak gerçekten ciddi bir iştir. Enflasyon virüsü TÜİK tarafından tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde AB ve dünya genelinde kullanılan uluslararası tanıp, kavram ve yöntemlerle hesaplanmaktadır. Uluslararası kuruluşlar bu hesaplamaları sürekli bir şekilde incelemekte ve raporlarında Türkiye'nin tüm istatistiklerinin uluslararası kriterlere uyumlu olduğunu ifade etmiştir. Türkiye'nin ürettiği resmi istatistiklerin masa başında ve birkaç kişilik bir ekiple hiçbir akreditasyonu olmayan ENAK tarafından gerçekçi bir şekilde hesaplanması mümkün değildir. Böyle bir iddiası varsa ENAK gider ilgili uluslararası kuruluşlardan akredite olur diye konuştu. Hissedilen ve, açıklanan enflasyon arasındaki fark. hissedilen ve açıklanan enflasyon arasındaki farkın büyüklüğüne ilişkin açıklama yapması istenen Bakan Nebati konuşmasında, bunu eleştirenler, Avrupa Merkez Bankası'nın verilerini takip etmemektedir. Onlarda da hissedilen ve açıklanan enflasyon arasında fark olduğunu görmemektedirler. Avrupa Merkez Bankası tarafından uzun dönemli verilerle yapılan çalışmalara göre, Tüketici eğilimi anketine katılan hane halklarının %7.3'ü açıklanan enflasyonun en az 5 kat daha fazlasını hissediyor olduklarını ifade etmişlerdir. Bu oran ülkemiz için sadece 2 kattır dedi. Türkiye saygı. Türkiye'nin madde fiyatlarının yayınlanmadığı konusunda eleştiriler gelmesi üzerine bakan Nebati, TÜİK tarafından ayrıt bazda açıklanan ortalama madde fiyatlarının yayınlanması 2020 yılı Mayıs ayından itibaren fiyatların yanlış yorumlanması kaynaklı durdurulmuştur. Ancak endeksler daha detaylı olarak kamuoyu ile paylaşılmaya başlanmıştır. Madde fiyatlarının yayınlanması uygulanmasına uluslararası düzeyde karşılaşılmamaktadır. Ülkemizde veri yayınlama konusunda AB ve aday ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın yer aldığı 33 ülke içerisinde en şeffaf olan ülkelerin başında yer almaktadır. Türkiye saygı ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde yaptığımız iyileştirmeler her türlü alanda rakamlara yansıyacaktır. Refah artışının toplumun her kesimine yansımasının AK Parti hükümetleri döneminde öncelikli politikaları olduğunu belirten Bakan Nebati, bu yıl asgari ücrette %95, kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ücretlerinde %85,5, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bakun emekli aylıkların ise %78'lik artışlar yaptık. Ek olarak asgari ücrette gelir ve damga vergisi kesintisini kaldırdık. Bu uygulamayı tüm ücret gelirleri için geçerli kıldık. Böylece çalışanlarımızın maaş ve ücretlerinde artış sağlamış olduk. Diğer taraftan emeklilerimizin en düşük emekli aylığı tutarını 3500 liraya yükselttik. Bu yıl yaptığımız ek gösterge düzenlemeleriyle yaklaşık 5,3 milyon memur ve memur emeklimizin mali haklarında önemli artışlar sağladık. Yeni getirdiğimiz uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik unvanları ile öğretmenlerimizin mali haklarında önemli artış sağladık. Ayrıca, Sağlık çalışanlarımızın maaşlarında ciddi artışlar sağlanırken intern, stajyer, eğitimi alan öğrencilerimizin ve muhtarlarımızın ücretlerini net asgari ücret seviyesine yükselttik. Nitekim önümüzdeki dönemde bu iyileştirmeler her türlü alanda rakamlara yansıyacaktır diye konuştu. Yoksullukla mücadele Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın yoksulluk önleyici politikalar üretmiyorsunuz eleştirisine ilişkin şunları söyledi. Yoksullukla mücadele en fazla önem verdiğimiz başlıklardan biri olup sosyal kesimleri desteklemeye devam ediyoruz 65 yaş üstü yaşlılarımıza, sosyal güvenliği olmayana sağlık primlerinden ailenin korunmasına ilişkin programlara kadar geniş bir yelpazede sunduğumuz sosyal harcamalara ayırdığımız kaynağı, 2023 yılında 258,4 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylece 2002 yılında %1,3 olan sosyal harcamaların bütçe içindeki payını %58'e yükseltiyoruz. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta'nın ekonomiye ilişkin kurumlarda koordinasyon sorunu var ifadelerini cevap veren Nebati, Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Ekonomik koordinasyon kurulunun yanı sıra yasası da gelecek olan Fiyat istikrar Komitesi, aynı zamanda Gıda Komitesi ve Finansal istikrar Komitesi gibi yapılarımız vasıtasıyla koordinasyonu güçlü bir halde yürütüyoruz. Bu bütüncül yaklaşımımız sayesinde sadece karşılaşılan değişken durumlara zamanında ve etkin bir şekilde yanıt vermekte kalmıyor. Aynı zamanda proaktif bir duruşla sergiliyoruz dedi. Türkiye Ekonomi Modeli CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP Konya Milletvekili Abdülhatil Şener, CHP İstanbul Milletvekili Gülizar, İyi Partili Erhan Usta ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garopayla'nın Türkiye Ekonomi Modelinin teorik altyapısı yok. Enflasyonla mücadele modeli değildir. Cari açık nasıl düşecek? Cari açık 60 milyar dolar olacak mı? şeklinde yönettikleri sorulara şu şekilde cevap verdi. Bugün ülkeler hızla değişen küresel ekonomik konjonktürde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanan ortodoks politikaları sorgulamaya başlamıştır. Her ülkenin dinamikleri farklı olduğundan dolayı bir ülkede başarılı olan politika diğer ülkelerde de aynı performansı gösterememektedir. Bu sebeple her ülke kendi ekonomik ve toplumsal koşullarına göre farklı politika ve tedbirleri birer birer uygulamaya almaktadır. Bizler de salgın sonrası ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek, ülkemizi küresel üretim merkezi haline getirmek amacıyla Türkiye ekonomi modelini devreye aldık. Toplumumuzun dinamiklerini, ülkemizin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak modelimizi oluşturduk. Kur Korumalı Mevduat, KKV, uygulaması ile döviz kurlarında ortaya çıkan yüksek oynaklığı önemli derecede azalttık. Kurdaki oynaklığı biz tutmuyoruz, kur korumalı mevduat tutuyoruz. Uygulamaya aldığımız selektif kredi politikası ile kaynakların ülkemiz ekonomisi için etkin ve verimli alanlarda kullanılmasını hedefliyoruz. Ekim itibarıyla toplam kredi hacmi yıl sonuna kıyasla 2 trilyon lira artarak 7 trilyon liraya ulaştı. Bu artışın yüzde lük kısmı reel sektörümüze açılan ticari kredilerden sağlanmıştır. Türkiye ekonomi modelinin ortaya koyduğu kazanımını finansal sektörün yanı sıra reel sektörde de görüyoruz. Dolayısıyla ekonomimiz 8 çeyrektir büyüyor. Cübdi Abdüllatif Şener'in, milli gelirin milyar dolar olarak büyümediğini ifade etmesi üzerine nebati, küresel ekonomik koşullarda meydana gelen değişmeler, ekonomik parametrelerin değişmesine neden olmaktadır. Ortalama büyüme, yaşanan salgına rağmen 2017-2021 döneminde 4,9 olarak gerçekleşirken 2021 yılında %11'lük büyüme ile son 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştık. Gayri safi yurt içi hasıla, 2022 2021 döneminde 3,4 katına, kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 2,6 katına çıkmış durumdadır. AB ortalaması %42'den %71 seviyesine çıkmış olan satın alma gücü paritesine göre de makas önemli ölçüde azalmıştır ifadelerini kullandı. Son dakika, otomobil alacaklar merakla bekliyordu. Bakan Nebati'den ÖTV açıklaması geldi. İYİ Partili Erhan Usta'nın bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kaleme verilen isim olan net hata ve noksan hesabının 28 milyar dolar olmasının sebebini sorması üzerine bakan Nebati, şunları söyledi. Net hata noksan kalemi ile ilgili eleştiriler yoğun olarak geliyor. Ödemeler dengesi istatistiklerine, Ana ilke olarak çift kayıt muhasebe sistemi benimsenmiştir. Ödemeler dengesinin her bir işlemi, o işlemin giriş ve çıkış kayıtlarını gösterecek şekilde iki ayrı kaleme eşit değerde ve karşılıklı olarak kaydedilmektedir. Başka bir deyişle çift kayıt muhasebe sistemine göre, her ekonomik işlemin bir alacak bir de borç olmak üzere iki kaydı gerekmektedir. Bu kapsamda cari işlemler dengesi ile sermaye hesabı ve finans hesabı kalemlerinin toplamının sıfır olması gerekmektedir. Toplamının sıfır olmadığı durumlarda kalan tutar net hata ve noksan olarak hesaplanmaktadır. Yeni bilgiler ve veriler geldikçe istatistikler tüm ülkelerde güncellenir ve bu tutarlar net hata noksan kaleminde ilgili kalemlere işlenir. Bu kalemin oluşmasına çeşitli faktörler neden olabilir. Bunlardan biri, dış ticaret mal hareketi ve finansman dönemi zaman uyumsuzluğu yani ihracatı gerçekleşen bir malın özlemesi 3 ay sonra geliyorsa bu kalem 3 ay boyunca net hata ve noksanlı giriş olarak görünür. Öte yandan bazı veriler istatistiklere gecikmeli yansır. Özel sektörün yurtdışı mevduatları, Uluslararası Ödemeler Bankası tarafından 4 ay gecikmeleri yayınlanıyor. Verilerin yayınlanması ile birlikte net hata ve noksan kalemine yansıyor. Anket yolu ile toplanan verilerde ölçüm hataları olabiliyor. Buna en iyi örnek sanırım turizmdir. Gelen turistlere anketle sorularak yapılan gelir hesaplamaları tam ölçümü yansıtmamaktadır. Daha yeni bir güncelleme yapıldı. TÜİK tarafından turizm istatistiklerinde yarın açıklanacak Eylül ayı ödemeler dengesinde verilerinde de bu güncellemeyi göreceğiz. Bu güncelleme ile de net hata ve noksan kaleminden daha önce tam olarak ölçemediğimiz de düşecek. Diğer taraftan beyan yanlışları veya hataları tespit edildikçe ilgili kalemde güncellenerek net hata ve noksana yansımaktadır. Bunun dışında yastık altı varlık diye tabir ettiğimiz bankacılık dışında efektif olarak tutulan tasarrufların bankalara lira karşılığı satılması durumunda bu işlerin bir karşılığı ödemeler dengesinin ilgili kalemine kaydedilirken herhangi bir beyanda bulunulmadığı durumda değer karşılığı net hata ve noksan kalemine yansıtılmaktadır. Döviz kurul ve parite hareketleri nedeniyle muhasebe farklılıklarıdır. Diğer taraftan sadece bizde değil pek çok ülkede net hata ve noksan kalemi yüksek seviyelere ulaşmıştır. 2022 yılında net hata ve noksan en yüksek pozitif olan ülke 159,3 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri olurken en yüksek negatif. Ülke olan 167,4 milyar dolar ile Çin'dir. 2022 yılı ilk yarısında Amerika'ya 159,3 milyar dolar ve Almanya'ya 87,9 milyar dolar net hata ve noksan olarak kaynağın belirsiz döviz girişi, şimdi ise 44,8 milyar dolar döviz çıkışı olmuştur. Türkiye'de ise Ocak-Ağustos döneminde 28,3 milyar dolarlık bir giriş gözlenmiştir. Buradaki problem şu, biz düşük bir cari açık öngörmüştük. Dış ticaret açığımız tamamen enerjiden kaynaklanıyor Ruman'ın. İhracatımız artıyor. Cari açığı bunlar nasıl dengelediler? İşte Türkiye'nin gücü. Oranlar burada. İzah edilemiyor. Şunu izah edemiyorsunuz, Türkiye işten de nasıl sıyrıldı? Türkiye her işten sıyrılır. Nasılını söyleyeyim, eğer Amerika Birleşik Devletlerindeki yüzde sıfırlıyı ya da Almanya'daki bir nasıl yorumluyorsanız Türkiye'deki net hata ve noksanın yüzde birlik kısmını da bu şekilde yorumlama gibi bir zorunluluğunuz var. Almanya'ya hak gördüğünüz şeyi Türkiye'ye de göreceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul ettiğiniz bir yöntemi Türkiye için de kabul edeceksiniz. Türkiye, şeffaf, açık, net, ne yaptığı belli olan bir ülke. İlla... Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Böylece bu e, haberimizle birlikte ta, e, biz ayıldan sürenin sonuna geldik. Bu haberimizle birlikte tarikhaber.com an haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsunuz. E, haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz.